Merhaba, daha önce su hakkında da benim videolarım var. Kısa bir özet yapacak olursak, saatte bir bardak su içmeniz gayet uygun. Mide boşanma süresine göre ideal doz. Böyle söz konusu oluyor. Demek ki günde 8 saat uyudum, 2 saat trafik 10, geriye kaldı 14, 200 ile çarparsanız 2.8 litre su sizin için uygun. Tek başına suyla zayıflamak uzun vadede biraz zor. Eğer su içerek... Kilonuza dikkat ederek, yediğinizde, işinizde dikkat ederseniz o zaman bir yıl içerisinde %40 daha fazla kilo verme şansına sahipsiniz. Bunun haricinde su, limonlu su, tarçınlu su, karanfilli su, tarçınlı limonlu su hatta hurmalı su ile söz konusu olabilir. Bir de ek olarak su hikayemize bir detay ekleyelim. O da şu soğuk su. Soğuk su hikayesi nereden geliyor? Buz diyeti diye bir şey var. Bundan yıllar önce yapılan bir çalışmada da 1 litre buzu eritmek için vücudumuzun 168 kalori harcadığı saptanmış. O yüzden insanlara buz diyeti diye bir şey öğrenmiş. Sağlıklı mı? Zannetmiyorum. Fakat onun yerine ne yapabilirsiniz? Onun yerine soğuk su içebilirsiniz. Bu doğru. Soğuk su yani içilen sıvının soğuk olması kaloriyi harcatma açısından her zaman için uygun. Kola içeceğimize su içelim. Kabaca hani 168 kalori değil de 1 litre soğuk su için 150 derseniz onu 5'e bölürseniz bir bardakta da 30 kalori harcatıyor vücut. Nasıl harcatıyor? O suyu buzu ısıtmak için kan dolaşımını arttırarak. Peki soğuk su içelim. Doğru. Ne zaman içelim? İşte bu da çok önemli kritik bir nokta. Yemeklerden yarım saat kadar önce bir bardak soğuk su içmeniz sizin doygunluk hissinizi de üst düzeye çıkartıyor. Evet böylelikle... Su konusuna küçük bir ek yapmış olduk. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.